sözlerime öncelikle İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıdan duyduğumuz üzüntüyü ardından yürütülen süreç ve sonuçlarından duyduğumuz endişeyi ifade ederek başlamak isterim. Bir kez daha İyi Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Başkan bugün 3 Nisan 1930 her şey o gün başladı. Eğer 3 Nisan 1930 günü Belediye Kanunu'ndaki değişiklik yapılıp da kadına seçme ve seçilme hakkının önündeki engeller kaldırılmamış olsaydı örneğin Sayın Nevin Taşlıçay, örneğin Sayın Meral Beştaş, Meral Danış Beştaş, Sayın Burcu Köksal bugün bu meclisin bu sıralarında oturmuyor olacaklardı. 1930'dan sonra 33'te muhtarlık, 1934'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadınların gelmeleri, görev yapmalarının önündeki engel kaldırılmıştır. Atatürk'e Cumhuriyetin kurucu kadrolarına bir kez daha minnetlerimizi ifade ediyoruz. Gelecek dönem tüm siyasi partilerin daha fazla kadın milletvekiliyle hak ettikleri gibi eşitlik ilkesine uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmelerini ümit ediyoruz. Sayın Başkanım bu hafta 14 Mayıs seçimleri öncesi son çalışma haftamız. Elbette son gün hepimiz çeşitli düşüncelerimizi, duygularımızı paylaşacağız. Ancak başlarken hatırlatmamız gereken bazı meseleler var. Çünkü meclis bu dönemde toplumun beklentilerine cevap verme noktasında kendi gündemine, toplumun gündemine hakim olmak yerine örneğin dört buçuk yıl boyunca kendi verdikleri kanun teklifini getirmeyip, ya da ittifak ortaklarının imzasına sahip çıkmayıp ben yaşadıkça EYT olmaz seçimi kaybedeceğimi bilsem EYT'yi getirmem diyenlerin seçimin kaybını net gördükten sonra EYT'yi yasalaştırdıklarını gördük. Genel başkanımızın imzasının olduğu kanun teklifini komisyonda gündeme almadılar. Sayın Bahçeli'nin imzası olan, Sayın Destici'nin imzası olan kanun tekliflerini gündeme almadılar. Yani meclis milletin iradesinin tecelli etmesi gereken yerken sarayın iradesinin tecelli ettirildiği yere dönüştürülmeye çalışıldı. Şimdi bu meclisten halen daha beklentisi olanlar var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede staj mağdurları yok sayıldı, düzeltmeliyiz. 2000 sonrası kademe beklentisi vardır. Mutlaka karşılamalıyız. 5 bin Açalım. 5000 bin prim gün sayısı sözü bakanın ağzından çıkmışken o haberlerin mürekkebi kurumadan 5.900 prim günüyle mağduriyet yaratıldı, telafi etmeliyiz. Bağkur'a yönelik prim adaletsizliği dokuz bin günlük prim adaletsizliğini mutlaka çözmeliyiz. Kamu personelinde SSK'lılar, Bağkur'lar için askerlik boşlanmasında tarih geri çekilmesi varken kamu personeline, emekli sandık kökenlere yapılmıyor. Mutlaka bunları düzeltmeliyiz. Bunu buradan Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak mutlaka bunların çözülmesi gerekiyor. Biz buradayız. Gece gündüz çalışırız, destek veririz. Yapmazsanız kimse üzülmesin 14 Mayıs'ta geleceğiz. Bu sözlerin hepsini teker teker tutacağız. Sayın başkanım, memleketin Manisa, üzümün başkenti, 29 Mart gecesi büyük bir don felaketi. Açalım. Yaşanan don olayından sonra Sarıgöl, Alaşehir, Ahmetli, Göl Marmara ve Sarıhanlı ilçelerimizde 25.000 bin üzüm üreticimiz bundan etkilendi. Yeni göz veren bağlarda yüzde seksen ila yüz arasında don hasarı var. Maalesef üzüm, alı, üzüm alınamayacak ve beklenmedik şekilde sigortasız Tarsim'i olmayan Bağcı Fazla soruyoruz. Niye bu böyle oldu diye diyorlar ki geçen sene donlarda Tarsim gelip bizim zararımızı karşılamakta o kadar çok kesinti yaptı ki bu kadar yüksek birim varken ya zaten ödemiyorlar dedik yaptırmadık diyorlar. Manizalı üzüm üreticisinin yaşadığı bu mağduriyetin derhal çözülmesini bekliyoruz. Bu konuda bir an önce gerekli açıklamaların yapılıp talimatların verilmesini bekliyoruz. Toparlayalım lütfen. Diğer mevkidaşlarımın da ifade ettikleri bir hususu dile getirmek boynumuzun borcu. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK bugün enflasyonu yüzde elli buçuk olarak ilan etti. İTO'nun rakamları ki onlar da mahçıptır. 73 ama en az enflasyonu %112 olarak söylüyor. Şimdi Milletin Meclisi'nde milletin huzurunda canlı yayında Meclis Başkanının Atatürk'ün koltuğunun temsil eden Sayın Meclis Başkanının vekilinin gözünün içine bakarak milletimizin gözünün içine bakarak Oran Sümer Adana'dan seçildi geldi. Ara dedim sor. Geçen sene Ramazan pidesi Adana'da iki buçuk lira Bugün 210 gram pide bugün 5 lira. Afyon milletvekili Burcu Göksal aradı Afyon'da gramajı artıyor. Geçen sene 5. Açalım. Tamamlayalım lütfen. Mersin milletvekili Cengiz Gökçer aradı sordu fırıncıyı bakkalı vatandaşı. 300 gram pide 6 lira geçen sene bu sene 10 lira. Bursa milletvekili Erkan Aydın burada bursallar orada. Geçen sene altı liralık bir de bu sene on iki buçuk lira. Enak'ın dediği yüzde elli mi doğru? Yüzde yüz on mu doğru? TÜİK'in Tayyip Bey yüzmeyen istatistik kurumunun dediği yüzde elli mi doğru? Elli olsa yedi buçuk lira olması lazım beş liralık pidenin. Bütün hesabı vatandaş böyle yapsın. Varsa milletvekillerimizin başka bir bilgisi Ramazan pidesinde Somun ekmekte, sütte, peynirde, yumurtada, çocuk bezinde, ette desinler ki TÜİK doğru söylüyor kardeşim. Burası Millet Meclisi. Bütün iktidar partisi milletvekillerine sataşıyorum. Enflasyon yüzde değil. Son sözlerinizi alın. Bütün iktidar partisi milletvekillerine sataşıyorum. Enflasyon yüzde değil, yüzde yüzün üzerindedir. Siirt'te üzerindedir. Amasya'da üzerindedir. Atvin'de üzerindedir. Sivas'ta üzerindedir. Trabzon'da, Bartın'da, İstanbul'da üzerindedir. Hepsine şikayet ediyorum. Eğer Ramazan pidesi yüzde yüz yirmi zam aldıysa bütün zorunluluğu tüketim malzemeleri yüzde yüz on zam aldıysa bakın Trabzon'da Ramazan pidesi on beş diyor. Geçen sene kaç liraydı? Geçen sene yedi buçuk liraya satılan pide on lira on beş lira olduğunda daha konuşacak hiçbir şey yok. Bütün vekillere sataşıyorum. Gidin ve milletinize şu hesabı verin. Biz enflasyonu yüzde ölçüyoruz deyin. Ama millet enflasyonu yüzde yüz Son son artık. Sonsuzsuz doluyor. Açalım. Bir durun. Canlanınız Eğer eğer Türk milleti, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız eğer geçen Ramazan'dan bu Ramazana, geçen seneden bu seneye 10 liralık bir mal 15 lira olduysa, büyük doğru söylüyor. Tayyip Bey doğru söylüyor. Ama 10 liralık mal 20 lira 22 lira olduysa çocuk botu 200 liraya aldığım bot 400 lira 450 lira olduysa o zaman bu kardeşleriniz doğru söylüyor. Doğrularla birlikte olun. ilerle birlikte olun. Dürüstlerle birlikte olun. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkın. Doğruyu söylemeyenler, açlığı görmeyenler, yoksulluğa susanlar 14 Mayıs'ta artık biraz kenara çekilecekler. Milleti düşünenler iktidara gelecek, yüzü güldürecek. Teşekkür ediyorum. Sayın Tövüş bir saniye lütfen.